Bir dakika, bu yüzden bir çek. Aylar düzeyip biraz daha geçmiş. Yani evet. Bek <gülüyor> şey atıyor. Evet. Tamam. Ee, başlıyorum o zaman. Biz bugün bir self-defense yani öz savunma videosu çekmek istedik. Ee, bu videoyu çekmek istedik çünkü yaşadığımız coğrafyada... Bir dakika, bana öyle bakma. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oldu çünkü. <gülüyor> çok çok özür dilerim. <gülüyor> Her sabah işte uyandığımızda... Haberlere baktığımızda nefret cinayetleriyle, nefret saldırılarıyla, türlü tacizlerle, psikolojik veya fiziksel birçok baskı unsuruyla karşımıza çıkıyor. Bu sebepten ötürü bizim de kendi yaşantılarımızda, kendi yaşamlarımızı savunmak sadece bize düşüyor. Çünkü bu bizim kendi hakkımız. Yani yaşamak bizim için bir haksa eğer bu yaşamı savunmak da bizim için en önemli haklardan bir tanesi. Bu sebepten biz bugün böyle bir video çekmek istedik. Öncelikle olarak şunu söylemeliyim ki bu self-defense ya da işte öz savunma videolarında, işte atölyelerinde benim şahsi olarak derdim bu saldırı anında saldırganın size herhangi bir eylem gerçekleştirmeden önce bir şeyler yaparak bu durumun önüne geçebilmek. Çünkü çoğu zaman haberlerde görüyoruz veya birebir kendimiz tanık oluyoruz ki yaşadıktan sonra olayların nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Bugün belki bu video birazcık bu yaşanılan andan birazcık öne giderek belki bizlerin hayatında bir şey değiştirebilir o moduyla aslında çekilmiş bir video. Bu konuda Çağan bana yardımcı olacak ve Çağan'la biz burada şunu yapmak istiyoruz aslında. Hani belki görmüşsünüzdür bazı self-defense videolarında bir saldırgan karakter var, güçlü bir saldırgan karakter. O saldırıyor ve işte genelde de kadın karakter şey yapıyor, onun saldırısını bertaraf ediyor, o yere düşüyor ya da böyle çok güzel bir şekilde etkisi hale getiriliyor. Bu video böyle bir video değil <gülüyor> öncelikle. Çünkü biz burada bazı cinsiyet rollerini de yıkmak istiyoruz. Bu da bir şey olsun bizim için, dipnot olsun. Ve diğer açıdan da şu bizim için önemli. Çağın burada bana saldırmayacak ve ben de Çağın'ın yere falan fırlatmayacağım. Biz burada Çağın'a zarar vermeden ya da Çağın bana zarar vermeden burada bu hareketleri aslında birlikte deneyimleyeceğiz. Çünkü derdimiz size bu hareketleri gösterebilmek. O yüzden bu bizim için önemli bir konuydu. Bundan öncesinde aslında benim söylemek istediğim ufak bazı noktalar var. Hemen onları da söyleyip teknik kısma geçmek istiyorum. Birincisi, bizi fiziksel olarak bu pozisyona sokan durumlarda, yani bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız durumlardan öncesinde dedim yani ya, bir şeyleri değiştirmek istiyoruz diye. Bunlardan bazıları şunlar. Birincisi, Mesela çoğumuz eve dönerken ya da işe giderken ya da okulda ya da herhangi bir minibüste, sokakta, herhangi bir toplu taşıma aracında veya bir topluluk arasında bu tarz durumlara gece veya gündüz fark etmeksizin maruz kaldığımızda genelde şöyle oluyor. O eylem gerçekleşene kadar biz bir şey yapmıyoruz. Çünkü ya durumun farkına varamıyoruz ya da durumu yok sayıyoruz. İkisi aslında çok büyük problem bizim için. Durumun farkına varamadığımız pozisyonlar genellikle şöyle oluyor. Ya kulağımızda kulaklık oluyor, Müzik dinliyor oluyoruz. Ya kapşon çok kapalı olduğu için arkadan gelen bir insanı, bir saldırganı göremeyebiliyoruz. Ya da fark ettiğimiz halde bu anın yaşanmasını hiç istemediğimiz için onu yok sayıyoruz. Yani tanık olanlar veya işte hani sosyal medyada görüntüler ne yazık ki düşüyor, tanık oluyoruz defalarca. Bu videolarda ya da bu anlarda hep gözlemlediğimizde şunu görüyoruz. Aslında biz... Bütün radarlarımız açık yani tacize, şiddete karşı o kadar, nefrete karşı o kadar aslında şeyiz ki, hazırlıklıyız ki normalde bunu fark etmemek imkansız. Bunu fark ediyoruz ama dediğim gibi yok saymak istediğimiz için bu durumu bir şey yapmamayı tercih edebiliyoruz. Bu yüzden fark etmek yani farkında olduktan sonra bunu yok saymamak çok önemli ve fiziksel olarak kendimizi herhangi bir kavga anla hazırlamak ikinci önemli şeylerden bir tanesi. Mesela müzik dinlemek dedim çünkü karanlık bir sokağa girdiğimizde ve tedirgin olduğumuzda dinlediğimiz müziğe sığınabiliyoruz. Yani hatta sesi bazen daha fazla açabiliyoruz ki bizi o psikolojiye sokmasın, korkumuzdan biz uzaklaştırsın diye ama bence yüzleşmek her zaman daha faydalı oluyor. Çünkü yüzleşmediğimiz zaman eylem anına kadar saldırıdaki o ana kadar bir şey fark, edemeye, fark edemeyebiliriz. Şimdi bu saldırı anlarında da şunları söylemek istiyorum. Çok fazla saldırı anı var. İşte birisi boğazınızı sıkabilir, birisi size tokat atabilir, birisi saçınızdan sizi sürükleyebilir, birisi sizi öpmeye çalışabilir, birisi fazla şekilde yakınlaşmak isteyebilir, birisi tecavüz etmek isteyebilir ve bunların her birisi aslında her durumda ve herkes tarafından gerçekleştirilebilir. Yani biz her zaman şeyin farkındayız. Bu şiddet ya da bu taciz e, her zaman tanıdığımız insanlar, tanımadığımız insanlardan gelmiyor. Bazen aile içinde gerçekleşebiliyor. Bazen en yakın arkadaşımızla oturup bir şeyler içerken ya da bir şeyler yerken bir anda hiç beklemediğimiz bir eylem gerçekleşebiliyor. Yani bazen tanıdıklarımızdan, bazen tanımadığımız bir kişiden saldırıya uğrayabiliyoruz. E, o yüzden bu tarz durumlarda Söylemek istediğim teknik kısımlarda da şimdi Çağan'la beraber yapacağız. Ee, öncelikle benim için önemli olan şeylerden bir tanesi eğer saldırı belliyse. Yani mesela Çağan benim bir arkadaşım değilse ve hiç beklemediğim bir anda bir saldırıya maruz kalmayacaksam. Örneğin bir yolda yürüyorum ve Çağan benim arkamdan beni takip eden birisi. Ve ben Çağan'ın bana bir saldırıda bulunacağının farkına vardığım anda ilk yapmam gereken şey Çağan'la olan mesafemin çok uzak kalması. Yani asla şu pozisyonlar çok tehlikeli. Bu tarz bir yakınlık çok tehlikeli. Olabildiğince uzak kalmak bu konuda çok önemli. Ve ve ee, sağlam bastığınız ayağınızı yani sağlak veya solak hangi tarafı kullanıyorsanız geriye almak sizin vücudunuzda herhangi bir eylem yapmak için yani bir ata geçmek için sizi uygun bir pozisyona sokacaktır. Yani şu şekilde bir duruş ya da işte ortama bu şekilde bir duruş benim hareketimi çok kısıtlarken bir ayağımı geriye almak çok daha kullanışlı oluyor. Ve bu arada neden bir ayağı geriye almak ve şu anda göstereceğim teknikler için de şöyle bir şey söylemeliyim. Ben 5 seneyi aşkın bir süredir Muay Thai ile uğraşıyorum. Diğer adıyla Thailand Boksu Ve şu anda göstereceğim bütün teknik teknikler aslında Thailand Boksunun teknikleri olduğu için biraz oralardan besleniyorum. Ve bu bacağın geride olma durumu da bizim için aslında guard pozisyonudur. Yani biz dövüşürken bacağımızı geriye alırız. Burada oradan gelen bir teknik aslında. Bir ayağımızı geriye almak her zaman daha avantajlı. Çünkü ona göstereceğim teknikler için bir ayağın geride olması uygun bir şey. Anladım, anladım. Evet, sen saldırgan olduğun için ya da saldırgan olduğun için diyemem, evet. e, denediğimiz için senin almaman dair rol yaptığın için. Şimdi Çağan benim boğazımı sıktığını farz edelim. İki, iki eliyle birden Çağan benim bütün gücüyle boğazımı sıktığında, e, bu arada benim arkamda düz bir duvar olabilir. Yani bahsettiğim gibi az önceki o Mesafeyi alın demiştim ya, o mesafeyi alamayacağınız bir pozisyonda da olabilirsiniz ve şu anda farz edin ki arkamda bir duvar var ve ben daha fazla geriye gidemiyorum ve Çağ'ın boğazıma yapıştı. Şimdi bu anda sizin iki elinizle Çağ'ın ellerinin arasında elinizi sokup hızlı bir şekilde bu elleri vuruş yaptığınız anda Çağ'ın kollarından kurtulabiliyorsunuz. Fakat deveden büyük fil var. Siz bu hareketi yaptıktan sonra ve aslında self-defense videolarını hep burada kesiyorlar ya, biz de burada kesmemiş olalım. Bu hareket yaptıktan sonra Çağhan bu şekilde kalmayacak. Hemen kolları kapatacak, tekrardan bir şey yapmaya çalışacak. İşte bu yüzden eğer ben Çağhan'ın kollarını bu şekilde iptirdikten sonra Çağhan çok basit bir şekilde bana kafa atabilir, burnumu kırabilir. Ya da tekrardan aynı şekilde boğazıma sarılabilir. O yüzden aslında en kullanışlı teknik, neden sağ bacağınızı geri alın dediğim şimdi belli olacak. Çağhan benim boğazıma sarıldığı sırada bir diz vuruşu. Veya Çağan bana sadece tek eliyle de saldırmış olabilir ya da şu işte saçımı da çekiyor olabilir. Başka bir şey de yapıyor olabilir. Biz şimdilik boğaza koyalım elini. Bu şekilde durduğunda da şimdi mesela ben bütün gücümle Çağan'ı kon itsem de Çağan gerçekten sıkar mısın? Bakın itiyorum ama yok olmuyor. Çağan gerçekten sıkmaya devam et. Bakın sadece Kolumun gücüyle Çağhan'ın elini ittirmeye çalıştığımda başaramadım çünkü sadece bilek gücüyle ittiriyorum. Ama eğer belimin ve gövdemin gücünü de bu meseleye dahil edersen Çağhan'ın kolunu ittirtebiliyorum. Bu da kullanabilecek tekniklerden bir tanesi veya Çağhan beni öpmeye çalışıyor. Tanıdığım veya tanımadığım birisi ve biz yakın menzildeyiz. İşte burada da bizim Muayete'yi de çok sık kullandığımız elbow yani dirsek vuruşlarımız var. Bu dirsek vuruşları e, gerçekten sert bir şekilde karşı tarafa geldiğinde kesebilecek, yarabilecek ve burnunun ucuna bile geldiği sırada burnunu kırabilecek güçte vuruşlar aslında. Çünkü dirseklerimiz çok sert ve aslında çan şöyle kolunda göstereyim ben. Şu şekilde bir vuruştan bahsediyoruz dirsekle. Bizler için iki tane tekniği kullanabiliriz. Bir tanesi çok basit. Saçınızı tarar gibi düşünün. Yani aşağıdan yukarıya doğru, evet çıkarttığınız bir vuruş bu. Eğer bu şekilde ben çağının çenesine veya burnuna vuruşumu gerçekleştirebilirsem, büyük ihtimalle zaten burnuna denk geleceği için burnunu kıracak ve burnu kırılan kişi orada sizi tekrardan ikinci bir hamleyi yapmakta çok zorlanacak. Bir diğer kişi de bu saç tarar gibi dirsek dışındaki diğer bir dirsek vuruşu da. Yandan gelen bir dirsek vuruşu. Bu da Çağhan'ın yanağına ya da diğer taraftan diğer yüzüne şeklinde vurabileceğim bir vuruş ve zaten burada da hani bu boks maçlarında belki görüyorsunuzdur. işte hiçbir şey yok. Sadece şuraya bir yumruk geliyor. Adam bir anda bütün kontrolünü kaybedebiliyor. İşte bunun sebebi de Buradan geçen sinirlerin olması, buradan geçen sinirler olduğu için buraya bir pardon mı? <gülüyor> buradan <gülüyor> bir vuruş gerçekleştiğinde onu gerçekten etkiselle getirebiliyorsunuz veya mesafeniz uzak. Hiç buralarda değilsiniz. Bu diz vuruşu ve dirsek vuruşları eğer dedim ya arkanda bir duvar olduğunu hayal edin ya da hiç beklemediğiniz bir anda çat diye sizi öpmek istedi, çat diye saçınıza asılmak istedi bir şey oldu ve yakındasınız. İşte bu yakın anlarda diz vuruşları veya dirsek vuruşları çok önemli. Ama eğer uzaktaysanız aynı vuruşu tip dediğimiz, bizim YT'de tip diye kullandığımız tekme de gerçekleştirebilirsiniz. Bu tekme de aynı diz vuruşu olduğu gibi bir vuruş. Çok basit aslında herkesin yapabileceği. Yani teknik olarak biz bunu dizimizi ilk önce çekip sonra ayağımızın pençesiyle vurduğumuz bir vuruş olarak değerlendirebiliriz aslında. Ama bu vuruşu zaten hiçbir şekilde bilmeseniz bile, yani bırakın ayağınızın sadece pençesiyle gelmesi, ayağınızın üstü bile gelse, topuğu gelse, yanı gelse bile yine her şekilde etkisini gerçekleştireceği için sadece bacağınızı birazcık yukarıya kaldırmanız bile çok ciddi bir savunma hareketine dönüşebilir. Bu sol bacak da olabilir de, sol bacakla da aynı hareketi yapabilirsiniz. Sağ bacak da olabilir, hangi ayağınız gerideyse. İşte bu yüzden ayağı geri almak çok önemli. Ama tabii ki bunların en başında zaten bizim bütün temelliğimiz bu tarz bir pozisyona kimsenin düşmemesi. Oldu da düştüysek diye bunları değerlendiriyoruz, konuşuyoruz vesaire. Ama öncelikle şunu bilmeliyiz ki bir sokakta eğer birisinin bizi takip ettiğini düşünüyorsak ya da Evimize girmek üzereyken birisinin arkamızdan geldiğini düşünüyorsak, şimdi herkesin kendince bir savunma tekniği vardır. Hani görürüz ya da duyarız ya birbirimizden. İşte kimisi evde yalnızdır, kapı çaldığında önce ben bakarım diye bağırır. Ama halbuki evde kimse yoktur. Evde birisi varmış gibi bir hava istinmek ister. Ya da işte kimisi cebinde çivi taşır, iğne taşır. Anahtarını işte parmakların arasına sokar ki yumruk attığı zaman anahtarıyla vurabilsin diye. Böyle herkesin bir şey var aslında. Kendince bir savunma biçimi var. Bu savunma biçimlerini birbirimize paylaşmanın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu hikayelerden aslında öğrenecek çok şeyimiz var. Ee, bu tarz eşyaları taşımanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten caydırıcı olabiliyor. Fakat e, burada bir küçük bir ünden koymalıyım. Bıçak taşıyan arkadaşlarımız var. Eğer gerçekten bıçak kullanmayı bilmiyorsanız ya da işte buna benzer bir spor yapmadıysanız bence bıçak taşımamalısınız. Çünkü kullanılamayan bir bıçak çok hızlı bir şekilde eğer saldırganın eline geçerse bu bizim için çok daha büyük bir probleme dönüşebilir. Yani bu sefer bıçaksız bir saldırganımız varken şimdi bıçaklı bir saldırganımız olmuş olur. Bu da pek hoş olmaz. Bu yüzden ben önerebileceğim şey bir biber gazı taşımak. Her ne kadar yasal olmasa da yaşamlarımızı savunmamız da yasal değil tabii ki biliyorsunuz ama görüyoruz yani yaşamımızı savunduğumuz için neler yaşadığımızı. Biber gazı kullanmayı tavsiye edebilirim fakat orada da hani hep biber gazı taşıyın, biber gazı sıkın diye herkes birbirini öneriyor ama bu biber gazı sıkma anında sizin de biber gazına etkileneceğinizi lütfen unutmayın. Onun için belki bir yerde deneyebilirsiniz. Şimdi Çağ'ın aynı hareketleri denesin ben de. Çağ'ın ben boğazını sıktığımı düşünüyorum. Tek elle sıktığımı düşünelim. Tek elle boğazını sıktığında diğer wow. eline. Evet. Bütün gücünle benim böyle kolum arasında. şimdi kendini döndüreceksin ki ben evet aynen bu şekilde. Ha, o kadar çok dönmene bile gerek yok. Tık diye şöyle omuzundan yapsan. Evet. Bununla dene mesela. Bu kolu dene. Aynen aynen evet evet çok güzel oldu. Mesela iki elimle birden şey yaparsam. Ha ama işte burada güm diye kafaya vurabilirim ya. O, zaman, o yüzden aynen. belki Geriye olabilir. Alayım. Evet kendince bir şey katabilirsin ama işte dediğim gibi diz vuruşu tam buraya gelen. Dizinle vur dene. Ellerime. Evet. <gülüyor> evet. Ya da mesela dirsek vuruşlarını ellerime deneyebilirsin. Bunu bu şekilde tutup böyle bir vuruş yapabilirsin. Evet. Aynen bu. Ki gerçekten bir de alttan saçı tarar gibi dediğimi de deneyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok taradı. <gülüyor> Direkt taradı. <gülüyor> ya, evet sadece şu... evet sadece alttan. Yani şu tık. Bir daha. Evet, şunu da dedim. Alttan bu şekilde saçın tara. Hah, aynen bu. Ve bunları düşün ki yüzüne vurduğunda çok daha aslında efektif olabilecek şeyler bunlar. Şimdi bu arkadan sarılma pozisyonunu canlandıralım. Arkadan mesela ellerimi tutmuş olabilir. Değil mi? Bu da olası bir şey. Ellerim tuttu ve benim bir şekilde gitmemi zorlaştırıyor ve bakın dirsek atamıyorum bu sefer. Az önce dirsek atmıştım. İşte bu noktada mutlaka gene iş ayaklarıma kalıyor. Yani burada bu şekilde ayağımı araya sokarak bir vuruş gerçekleştirebilirim. Bu şekilde bir basma gibi bir şey gerçekleştirebilirim. Yani çağında göstermiyorum ama şöyle bir hızlı bir kaldırış ya da hızlı bir itiş şeklinde bir şey olabilir. Ellerim tuttuğu bir şeyde veya kollarımı tutup beni sıktığı, sardığı bir sırada karnına doğru dirsek vuruşu gerçekleştirebilirim. Çünkü e, çağının karaciğeri var, diyaframı var ve buralarına herhangi bir, Nefes kontrolünü bilen bir dövüşçü değilse herhangi bir ufak dokunuşta bile nefesi kesince için onu zorlayabilir. O yüzden kollarından beni tutup sıktığı bir sırada buralarına vuruşlar gerçekleştirebilirim. Ve yine aynı şekilde diz vuruşu gerçekleştirebilirim. Veya hiçbir şey yapamıyorum. Bir şey oldu ve çok dar bir etek var üzerimde. Bacaklarımı da açamıyorum. İşte kollarım da kapandı. Sıkar mısın kollarım iyice? Artık yapabileceğim hiçbir şey yok ve kilitlendim. İşte bir yerde sıkıştım falan. Kafa atabilirim. Çünkü aynı hizadayız evet geriye doğru bir kafayla onun çenesine hiçbir şey olmaz. Hiç canımız acımaz. Yani tam şurasına vuracağımız için onun burnunu kırabilirim veya çenesine bir vuruş yapmış olabilirim. Dişini kırabilirim. Bu da benim için iyi olur. Videonun bu kısımda tecavüz ve taciz anlarına dair pratik hız savunma örnekleri bulunuyor. Bu kısımlara motivasyonun, gücün yoksa videoyu şu an kapatabilirsin. Az önceki durumlara ek olarak bir de kavga sırasında işte yere düştüğümüz bir an olabilir veya işte zaten yerde olduğumuz bir sırada saldırıya uğradığımız bir pozisyon olabilir. Bu tarz durumlarda da yapabileceğimiz ufak hareketler var. Yine bunlar da az önceki hareketler gibi çok ufak olmasına rağmen hayat kurtarıcı olabiliyor. Diğer yandan gene kesin çözüme ulaşan hareketler değil, gene bize saldırgandan kurtulmamız için aslında zaman kazandıran hareketler. Şimdi normalde özellikle kadınlarda tecavüz saldırısına veya tecavüze maruz kalan kadınlarda... Saldırgana karşı direniz sırasında bacaklarımızdaki, üst baldırımızdaki kaslarımızda zedelenme, yırtılma hatta kopma gözlemlenebiliyor. Hatta bu zaman içerisinde tıpta e, tecavüz kası olarak şeye geçmiş, literatüre geçmiş. Ne acı yani atelkin bir tıp jargonu olduğu için bu şekilde olmuş. Bunun sebebi de şu aslında biz saldırgan bacaklarımızın üzerine oturup işte... Herhangi bir tecavüz girişimine başladığı sırada bizim yapmaya çalıştığımız ilk eylem bacaklarımızı kapatmaya çalışmak oluyor. Bacaklarımızı kapatmaya çalışırken de disk kapağımıza kadar, vajinal kısımdan disk kapağımıza kadar uzanan bu kas gruplarında bir zorlama olduğu için, çünkü karşı tarafta burayı açmaya çalışıyor, bu zorlama sırasında bu kaslar ciddi bir şekilde zarar görebiliyor. Şimdi birkaç tane boğaza sarılma ya da işte yerde boğuşma, işte yumruk atma veya tecavüz girişimi gibi pozisyonlarda Ufak tefek ne yapabileceğimizi biz Nil'le beraber göstereceğiz. Ee, saldırganın üzerinize çıktığında bacak kısmında oturacağınızı unutmayın ki üst boğazlar aslında vücudun en güçlü yerlerinden bir tanesi bence. Buraya oturduğu zaman da sizin için, gel yani sizin için ciddi bir hareket kabiliyeti kısıtlanmış oluyor. Çünkü kitleniyorsunuz. Buradan yapabilecek çok az şey var. Bu sırada Nil benim boğazımı sıkıyor olabilir. Nil yüzümü tokatlıyor olabilir, işte yumruk atıyor olabilir, saçlarımı çekiyor olabilir veya pantolonumu açmaya çalışıyor olabilir. Birçok eylem gerçekleştiriyor olabilir. Eğer Nil burada benim boğazımı sıkmaya çalışırsa, az önce ayakta da Çağan'la yaptığımız gibi gene aynı şekilde buradan hızlı bir şekilde Nil'in kollarını ayırabiliyoruz. Eğer bu hızlı bir şekilde yaparsak Nil az önce olduğu gibi üzerine doğru düşebilir. Veya işte Nil buradan bana iyice yaklaşıp beni öpmeye çalışıyor olabilir ya da işte Yüzüme başka bir vuruş gerçekleştiriyor olabilir. Gene burada da dirseklerimizi kullanarak nilin yüzüne doğru dirsek vuruşları yapabiliriz. Veya nile doğru yumruk vuruşları gerçekleştirebiliriz. Burada bir diğer şey de nil ellerimizi tuttuysa eğer, tut nil ellerimi ve hiçbir şekilde ellerimi kaldıramıyorsam, dirseklerimi bile nile vuramıyorsam burada gene yapacak tek şey bacaklarım. Burada da nili arkadan sert bir şekilde bacağımla... Kalçası doğru vurarak Nil'i üstüme atabilirim. Şimdi Nil'in canını acıtmamak için bunu çok güçlü bir şekilde yapmayacağım ama hareket şu şekilde. Bu şekilde Nil'i atabilirim. Şimdi bu hareketi yaptığımda Nil yüksek ihtimalle benim üzerime düşecek ve ondan kurtulmam üzerime düştüğü için daha da zor olacağı için orada da yapmam gereken ikinci şey Nil'in üstünde, üstünde Nil varken Nil'den kurtulmam. Ve bu aslında tecavüz girişiminde de işe yarayabilecek bir pozisyon. Nil boğazımı sıktığında veya işte gene az önceki gibi ellerimi tuttuğumda kalçamla çok basit bir hareket yapacağım. Bu nili oraya, duvara kadar fırlatacak, fırlatabilecek bir hareket. Fakat ben yine nile zarar vermemek için bunu çok yavaş yapacağım. Dümdüz yattığımı düşünürseniz eğer, hani uyurken sağa veya sola dönersiniz ya, çok basit bir harekette. Sadece bu hareketi yaparak nilin bütün ağırlık merkezini değiştireceğim. Yani eylem şu... Sadece bakın dönmeye çalıştım ya da diğer tarafa doğru sadece dönmeye çalıştım ve bunu bir anla hızlı ve güçlü bir şekilde yaptığınızda nili çok daha hızlı bir şekilde savrulduğunu görebilirsiniz. Bu tarz bir pozisyonla Nil'i üstünden <gülüyor> Nili üstünden atmayı başarabilirim. Bunlar tabii ki hani en başında da söylediğimiz gibi sadece şey hareketler, anlık evet çok yaşamsal, çok kurtarıcı hareketler ama çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunların devamını getirebilmek için dövüşmeye ihtiyacımız var. Ee, son olarak da bir diğer önemli nokta da mekandaki aslında cisimler. Yani mekandaki malzemelerin de çok büyük bir önemi var. Çünkü ciddi bir saldırı varsa sokaktaysanız, evdeyseniz ya da işte okuldaysanız ya da bambaşka bir yerdeyseniz ve bazen size saldıran kişi tek kişi olamayabiliyor. Bir grup halinde size bir sözlü saldırı varsa Fiziksel bir saldırı varsa, bu sefer etrafımızda ne olup bittiğini de hızlı bir şekilde gözlemlemeniz lazım. Ee, bazen olaya hiç dahil olmamak ve hızlı bir şekilde mekandan uzaklaşmak da bir savunma biçimi olabiliyor. Bunu korkaklık olarak değerlendirmemeliyiz ve bazen bunu da gerçekleştirmeliyiz. Diğer yandan kavga başladığı sırada etrafımıza ne olup bittiğine bakmak da şuradan bizim için bir avantaj aslında. Bir şey fırlatmak gerekebilir onu uzaklaştırmak için. O yüzden etrafta neyin olup bittiğine bir bakmak lazım. Belki bir taş, belki bir sola şişesi, bir kafedeyseniz, işte belki bir çanta, belki bir başka bir şey olabilir. Ee, sokaktaysanız mesela taş çok caydırıcı olabiliyor. Çünkü arabayla sizin yanınıza yanaşıp, camı açıp laf atan herkes yaşamıştır herhalde böyle bir örneği. Orada mesela taşı fırlatmak ya da taşı fırlatmakla tehdit etmek caydırıcı olabiliyor. Bu yüzden bunları kullanmak faydalı. Diğer açıdan da, Hani demiştik ya en başında bıçak tavsiye etmiyoruz diye. Eğer karşı tarafta bıçak veya ona benzeyen bir alet varsa, zaten silah vesaire varsa yani ne kadar başarılı bir dövüşçü olursanız da olun, ne yazık ki Mermi'den hızlı olamayacağımız için ortamını çok hızlı bir şekilde terk etmek, hızlı bir şekilde kaçmak en önemli şey. Eğer bıçak ya da silah gibi şeyler varsa ve daha çok bıçak varsa da bir sırt çantası bile çok işlevli bir, Korunma şeyine dönüşebiliyor, kalkanına dönüşebiliyor. Çünkü mesela bir sandalye varsa sandalyeyi tutup aranıza sokmak saldırganın O bıçak darbesinden sizi koruyabiliyor. Ya da işte sırt çantasını önünüze çekmek ve çekerek kaçmak size bir kalkan oluşturabiliyor. Ama tabii ki saldırganın elindeki alet edevata göre, yani saldırdığı cisme göre de her şekilde pozisyon almakta fayda var. Ee, bu teknikler çok fazla hemen hemen hani... En şey olanları, en efektif olanları paylaşmak istedim ben sizlerle. Tabii ki çok daha uzun süreli bir yolculuk bu. Yani insanın kendi bedenini keşfetmesi, kendi bedenindeki uzuvları birer e, silaha dönüştürebilmesi çok uzun bir yolculuk. E, ve bu sadece Thai Box'ta da yani Muay ile de olacak bir şey değil. Belki başka bir sporun da bir tekniğini kullanarak değiştirip dönüştürebiliriz bu teknikleri. O yüzden şimdi benim aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürler.